Ya <t Barnabii> Latifan Lam Tazel Ulquh Bina Fima Nazel Inneke Latifun Lam Tazel Bil Mutfiqa Davatana Ya Rabbi Amin Khawfana Şan yoktu. <tillä> Tahafuk <tillä> ettiği tahtirden ne kadar alat edevat varsa elektrikle çalışır. Bilgisayarla çalışan bulunduğu takdirde insan olun tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacak. Tabiattan ayrıldı, her şeyiyle tabiattan koptu. Alın düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar kumot halinden kurtulacak, tabiatına dönecek. Bunun için söylüyorum araba meseleci, arabalar çalışıyor Neden? Benzin yok. Bu Kuyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Fidelilere, nime elektrik pompalarının pompalamasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelir. hepsi elektrik ve kompüterle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Ede bulunan benzin e, istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi? Benzini arabaya dökmek için. Doğayla çetsinler diyelim. Bitince ne yapacaklar? O dünyada duracak. Gerçi siz erkekleri atıp binersiniz de e, kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem nedir kalmayacak. O ne kadar adama. Evet. Sokağa kalacak. Evet. At. Çok memlekenlerde Avrupa'ya at çok getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyiniz şekilde haber vermedi Ben haber veririm. Ondan sonra şehrin içerisinde Sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl bir kelam şimdi geri azgınlığı yapsınlar. İlk sen çıkartın. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Yarısı cinnet geçirip, gelirip akıllanmadan ölüp gidecek, yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalır, dünya açıktır o. Kilometroyla değil, kilometroyla da de isteyen gelsin, alsın denecek. Ödeme denecek. Şimdi bir karış yere bir altın koyu, Efendi de vereyim diyor. Başından erte kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor toprağı billet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş lütulduğu anından itibaren iki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu aları Çernopil'den beter de dokunacaktır. Giddi küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onu patlamalar gelecek. Öneri, üzerleri bu. Patlamalar olacak. Patlamalardan dolayı gelecek dalgalar vardır. Kırtsın ha, büyük kırtsın Denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var İddariye doğru. Allah'a sığınma. Dolayısıyla çok şeyler var. Allah'a kaçan bir Allah'tan uzaklaşan bir mutluluk yok. Cüce cüce. Cüce cüce. Cüce cüce. Cüce Allah'a sığınır. Fa asim e illa Allah. Allah'ın koruyacağından başka hiçbir kimse bulunamaz, Hiçbir mönche, sığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Evet, bu haber mühimdir Hüseyin mi? Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kabriyede kapı bulunsun. Sağlam ağaçtan yapacaksınız, kestane ağacı. durulmasın ve içerisine kurtta düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Tercileri yok. Modalar duracak efendim, düz kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık yani zineti <gülüyor> sıfırlanmaya doğru geldiğinden zinet de bir şey kimsede kalmaz. Takva zinetinden başka. Varsıyla insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıkta geçirecek Para, para, kahat paranın hiçi var yok. Üstte dolar, üstte dolmalı olsun. Ki kahatin hiçi yok. Hiçbirisi. gümüş. gübüş, işi görecek alışverişi herkes altın gübüsle yapacaktır. Ee, başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telefonu. Şimdi iki milyon ahali var diyor ki cidde de. su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı, telefonsun olsun diyor. Herkes zemzem getirip zemzemle itifa etti. Zemzemle bir, bir ünitesi bozulmuş olur. Vurmuş oraya şey, o virüsledikleri bir acayip bir şey var Hiç kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de altı saat durdu. Milis sürmüş onları, zengin paralı efendim ikinci şey tercici e, devreye soktu altı saat sonra, altı saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecek çünkü dışarda 70 derece içeride elli derece hararet beton binaların içeriği millet bu aircondition dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz. Eşik yok, asansör yok, aircondition nasıl yaşar oradan. Hepsinin tehlike var şimdi. Onun için Mekke, Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki memruh kuleleri koydular oraya, Allah'tan, Peygamberden korku utanmayanlar. İsimle değiş verdi Charlton Hotel'de mekanı mekeim karakteri içerisinde. bu yüzden o kadar azdı da. Bre Charlton Hotel'in olum ve mekanı çizişle söylesen hiç olmasa Halid ibn Velid nereder? Ebe Osman cumalinde e, ebe yedi. Ali'nin ben sizim böyle isim koysana, şarın ton der. Hilton der. düşüp patlayasınlar. Onlar binalardan edecekler bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun sesteki çeşit türlüsü, Olduğu gibi bırakacaklar. Arkalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere gelecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahiplerine Bize hiç yaramaz. Önlere götüreceğiz biz. Götürecek olsalar da onlar götür arabaları bilmem neleri vardı Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın değil ne kendilerine yarayacak, ne o evleri gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hep oradan kaçacak. Zemzeli şeriften içip <gülüyor> üç hurma, beş hurma, yedi hurma, yirmi dört saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akif'in havap ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan madası hepsi kışınlanacaktır. Edine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler, Mekke, Medine'yi bir tek adam kalma, hepsi kaçacak. Orada yalnız yedi hurmaya razı olan bir e, e, oradaki sudan içip İbadete razı olan kimseler, Peygamber Hazırında kalanlaruna gel. Onlara Cenab-ı Hak derlerinden manevi neşe verir de omurlarını giderir. Burada güne paraları atar. Aman yemek, Aman içmek, Aman giymek davası derdi yok onlara. Ve bunlar geliyor hacıma dahil. Ramazanın içinde dikkat et. O çünkü ben batı yokum. Ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitmiyor. Şam tarafına gidiyor. <gülüyor> yüz ayak yer. Daha tepeyi dolaşamayız. İbadete meşgul olan <gülüyor> kurtulur. Dünya için süpülecek götürecek ateşi. Onun için milyonluk İstanbul yüz elli milyar edecek. Su yok. Su basmaz. Kirlik olmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su mevkinler, ondan öteden binalar hepsi duracak. Şeyhim o beş ay içinde demek ki yiyecek... Beş ay beş sonuna doğru evet. e, hepsi kapatır. Bu beş ay içinde yalnız yiyecek e, stoklamak mı lazım yoksa bahçelerde e, patates gibi şeyleri üretmeye... E, Vakit var mı veya ihtiyaç var mı, onun o, nasıl, bütün dünyada üstüne... Yemmeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi bir günde. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşuyor. Evet, yani şehirlerden çıkmayı çıkacak, tavsiye ediyorsunuz. Çıkacak, çıkacak, bundan... mürit olsun, olma. Olmasın, bütün... kırlar Mustafa, olsun, olsun, olsun, olsun ekiyor değil ne elektriksiz kaldı elektrik. Haten başlıcak Allah korusun hemen e, veba astı, tifo gibi şeyler, çeşitli şoleler var, moleralar. Onun için doktor bu ifade <gülüyor> o başka mesele. Şu en bilinen şeydi. onun için cuma edecek memleketten çıkmaya Yollar, sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez, Arapata çıkışa benzemez. Efendim çift yollar, paralı yollar, parasız yollar, paralı yolları da bu gül de yıkacaklar. Millet geçmek için o demirleri yırtacaklar, bunu yıkacaklar ki ama bu muayyorusun su ne etrafı milletle dolacak su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okutma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var. Biz, e, Bir, Köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Ha? Derhal köyüne gidecek. Başlardan gelen kimse kalmadı <gülüyor> İstanbul'un içerisinde. Yarınamaz süt. Gecek oldu meselesi kendi kendisine halloldur. El ciyaşa. El ciyaçlarının eteklerine neler neler neler neler neler olaydı ya Allah sallallahu aleyhi wa sallam Enindir, Benimdir. Polis alo'dan yetişir. O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne tersiz ne telgraf. Ne radar, ne madar. Herkes kendi şeyini muhafaza ediyor. O zaman kontroldan çıkınca hepsi patlayacak onların. Bir ayet okumuşsunuz ki biz sezana. Sahiçinler. يَقَعْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَط۪يرًا يَقَعْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَط۪يرًا şerhin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar Allah. diyerekten. E, i̇şte ona delal ettir gökyüzünden böyle kendi tarafa, bu tarafa atılan bu tarafa düşer. Bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani Ali Bey profesördür daha ziyade biniyor onun bizden. O düşkütün bela. Cizliyorlar. Kimin başına düşeceği deli değil. Denizin altında dolu. Gezginler dolunmuşlar. Gök yüzünden duranlar var. Çok var. Uydular uydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği hararet. Hararet mi? Hararet kaburecek Bir soğuklu gelecek. Mevsimler değişecek kıtalar değişecek. Yeah. İklimler değişecek. Yeah. Aslında Mehdi Ali senin kuvveti yetişmese dünya yeah. biter. Yeah. Yeah. Tamam. Lakin kontroldan çıkınca kontrolü sahip alır. Amen. Mutlu mü tasarruf aldı mı durdur. Amen. Yani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen tamam biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmişti. Manevi kontrol yapacak Razı sünnet elinde diyor. Amin. Maneviyatı da koklasın. İnanmanın başına düşsün. Amin yasaklayanların başına düşsün. Amin inşallah. Tamam, yani gelecek. Bir i̇nşallah daha sonra Zedi geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki. İsaba geldi başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu bu tarafa bakacak, hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi, hiç. Eh, Elime-i tevhid çekelim, çekelim. <gülüyor> Fakat tedbirimiz olur ki şahat muhakkak gidecektir, duracaktır. Binaenaleyh kağıtın yerinde altını Olamayacak bir zaman gelecek. Ama sahibinin kara hizas bölgesinde olduğuna, hala orda, hala orada. Bu için emin gelinceye kadar orada. O ilk tekil aldığında, bütün bu ateşler, ateşli silahların <gülüyor> patlamaları olacak. Tükser ruh sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlar patlamaz biliyor o. E, atom başlıkları var ya, peki o çift mi çift mi nedir? Çift mi çift? Hangisi faaldir? Kulun bunlar tayin edemez şimdi. Kutluğundan çıkınca bilemez. Ama kutlu mütesarruf olan zaten elindeki kimseler o hangisi patlayacaksan onu oradan aldı mı artık işe yaramaz. Kamasa alınmış topa benzer. İşe yaramaz. Bir tekbirle ateşli silahlar durur derdi Şeyh Efendi Hazretleri. Bunun dayandığı güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İptal olacak. Bir de, o kumillere Yüzünden harip sınıfı vardır ümmetim. Muharip sınıfı olanlar hepsine gümüş çelicecek. Gel yüzünden değil. Birer merayik, birer gümüş takdim edecek. her yüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız gümüştür. Teknoloji değil. Sunmayan, esası o Ko tarafı, insanlığı vakitten onun kafasını keser. Mevcut evet. im olan senede komutlunlar. Efendimallah çok çeşitli başka bir şey koyabilirsenir ki o zaman korku var. Lakin İslamın yerine olacak Yahut ne insanlara manevi bir kuvvet aşar aşlayacak bir ellerinde fırsat olsaydı korkulurdu. Lakin söyledikleri, yaptıkları, efendim, ısrarıyla üzerinden durdukları plastik şeyler. Yani ideologizat çürümüş. Ruhsuz, çürümeye mahkum Millet 70 senedir duyuyor bunları. 70 senedir efendim, boyuna bize takdim ettiklerinde ruh yok, tat yok, lezzet yok. Öyle olduğu vakında millet kanıksadı. Bitti. Millet kendilerine manevi bir zevk verecek, ondan sonra manevi destek verecek bir şey istiyor. Millet hakikat istiyor. Hayal peşinde değil, artık bıktılar. Hayal yaşamayı istemiyorlar. Hakikati istiyor. Nitekim bu yalnız Türkiye'ye mahsus değildir. Bu hakikat araması bütün dünyanın insanları bıkmıştır. Başlarındaki kendilerini idare eden kimselerin yalanlarından, anlatmalarından bıkmışlar, usanmışlardır. Hakikat nerededir diyorlar. Bütün asır boyunca hakikat soruyorlar. Hakikat dediği bir şey yok İzimli İzimli ne varsa hepsi iflas etmiş bir Dışarıdan hamleye maruzun yok. İçinden kendisi çökmüş. İçinden bitmişti. Hepsinin üzerinde şimdi tehlikeli bina girilmez yazılı. Hepsi. İsrail'in içinde duranlar garun yıkacaklar inşallah. İnşallah. Cezabı musadidi Benimle olan, benim tarafıma gelsin. Karun ile beraber, onunla beraber olsun. Kaç kişi durduysa ey yer, yut dedi, tut dedi, tuttu. Daha tut, yut, tut, yut emriyle boy boy, günden güne ta arzın göbeğine kadar inmek dedi. Karun ve beraberinde ısrar edenler Batında ısrar edenlerin başına yıkılacak. İnsan diyor ki dışarı çık, dışarı gel, ısrar etme, ısrar etme, inat etme. Bu Allah'ın dinidir, oyuncak değildir. Sizin bildiğiniz gibi değildir, hiç başka türlüdür. Gelin buraya, kurtulun. Yok, biz senin gemine binmeyiz. Sen bir deli kimsesin. Efendim. <gülüyor> dağların arasında, ovanın içerisinde gemi yaparsın. Gemi yapacak adam <gülüyor> deniz kenarında yapar ki denizde birden bire yüzsün. Burada su yok, göl yok, deniz yok. Ey Luh, sen nerede burada gemi yapıyorsun? Gelin bu gemiye binin de tufan, <gülüyor> tufan senin gibi. Efendim, Eski mesele söyleyen adamlara dinlemeyiz. diyerekten o sefineyi kabul etmediler. Ne zaman ki Cenab-ı Hak'ın emri geldi ve evet tenur tenur denilen bir makam var. Humusun aynı tenur, aynı tenur. Humusun garbindadır batısındadır. Ben orayı o iziaret ettim. Nuh. Adem Peygamber'in Tenur'uydu o. Tenur dediğimiz eskiden böyle yufka ekmek yapanlar küp gibi bir yerde, altında ateş yakar, böyle duvarlarına yapıştırırlardı. Evet. Çıkardı böyle şeyler, ekmekten yufka derdik biz ona. Efendim, o yeri gördüm, desteyir o yer? Her yerinden şey, pınar akar bir güzel maviliği var o suyun, hiçbir yerde görmedi. O ondan Ası mal çıkar da Hama Humus'tan geçer, Türkiye'ye gider. İşte aynı tenur o kaynayacak, kaynamaya başladı mı yer gök bir oldu. Yani yağmurdan fark olmuyordu. Gemi böyle aradan denizin içinden gider gibiydi. Çünkü annem suyla aşağıdan gelen su kamıştı. Allah'ın bu suyun içinden böyle tahtal bahır gibi giderdi. Başlarda kalanlar hala gitti. Bir tufan geliyor şimdi. Lakin bu tufan efendim su tufanı değil, ateş tufanı. Ateş tufanıyla Cenab-ı Allah ilahi intikamını alır. O ateş de ahirette kefaret olur kendilerine. Yani yani gene Allah rahiretiyle Ya ne yapalım? Onun için asır başına kadar, 2000 başına kadar belki iki türlü tecelli değişecektir. mi değildir. Günden güne ne olacak? Yalnız dediğimiz gibi batıl, dura dura zaten köhlemiş, çökmeye mahkumdur tehlikeli bina her yerde tehlikeli bina dışarı çıkın yani. Dinlemeyen içinden altında kalır bir sanlamada üfürsen de gider zaten he ola çıkın inna wa ana aliyetelle bizla en dünla ve bol ca ve hada al batilun illa al batil aslında çürümüş bitmiş tamam Sevpeye kul değil, çan. Yani batılın saltanatı batıl. durmuş değildir, Hayaldi Hayalden ibaretti. Onun yani Müslümanlar, Müslümanlığa yaklaşsın. Daha ziyade yaklaşsın. Yaklaşabildiğin ya da yaklaşsın. Şahsi hayatında yaklaş. Evinde yaklaş, içinde yaklaş. Umumi meydanlara dökülmesi vakti vardır, vakti vardır. Emin min Allahi tawfeeq bi fatiha